Merhabalar arkadaşlar Dwordok Games kanalına hoş geldiniz. Bancılar. Bugün Minecraft Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi bayağı kötü oynamıştım. Bugün birincilik bekliyorum yani birincilik olmasa bile ilk küçücü kendimden bekliyorum en kötü maç olmak istiyorum bugün Ve Şöyle bir şey fark etmişsinizdir zaten tekşür bekimi değiştirdim Bunu bana arkadaşımın adı arkadaşım Bu yeni tekşür bekle güzel işler yapmayı Umut ediyorum Şöyle bir skin, skin yaptım Ve Videodan sonra yani bir Bugün bu videoyu ben size ne zaman ulaştıracağım çarşamba ya da perşembe Ulaştırmış olurum arkadaşlar size Abi çıka çıka ne geldi ya yumurta adamları atalım ya ee, Perşembe ya da çarşamba ya da perşembe gelecek bu video arkadaşlar sizlerin Sizler izlemiş olursunuz konuşamadım ya ee, Bu videodan hemen sonra videoyu çektikten sonra da bir Çekiliş videosu çekeceğim yani videoyu kanala attıktan sonra Bir saniye şu buğdayı da alalım Keşke Shift'e basarak alsaydım. Niye ben böyle uzun uzun yolluyorum ya? Direkt saatlik da aslında. Şuraya bakalım. Burada bir şey var mı? Burası var. Çıka çıka bir bot çıktı. Ben bir kılıç beklerdim ya. Bir tahta kılıç. Ee, bir tane Minecraft Premium çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ben hesabımı değiştireyim. Yani şey hesabımı değiştiririm. Minecraft hesabımı. Eski hesabımı çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim içinde barbarankit falan vardı. İşte böyle. Şimdi şu eve bakacağım anlaşılan. Lan. Lan lag oldu. Mana sonra atamadım bu ara. Şöyle. Bulay güzel. Kafalı takarım. Kafalı takarım. Şöyle şu eve hemen gireyim. Buradan bir tahta kılıç alayım. En kötü tahta kılıç lan. Laga bakın. Abi lag'a bakın ya. Ben az önce girdiğim eve geldim ya. Allah Allah. Az önce girdiğim eve attı benim psikopatomik. Büyük şeyi. Bak yine aynı eve mi geldik? Abi lag çok fazla. Çok faydalı lag var. Ben çıkıyorum tam bu evden ya. Bırak bu ev. Lag'lı ev. Chest gördüm. İyi balta Şunun hemen böyle Düzenliğim crampi bulduktan sonra Crampi table da sonra o, Bir ekmek yaparım kendime <gülüyor> Şöyle şu tarafa doğru açıklayayım ben biraz Da bir chest çıkar mı çıkmaz Chest çıkmaz buralarda Niye çıkmıyor bilmiyorum Ama Zenit texture back güzel değil mi arkadaşlar Balta filan Ağaçlar filan baya güzel duruyor biri bana vurdum, yoksa ben yüksekten mi düştüm? Onu bilmiyorum. Şöyle birisi girmiş buraya. Ben mi girmiştim lan acaba buraya? Yok, ben girmemiştim oraya da. Çıkayım o zaman. Buraya adamlar gelmiş. Adamlar buraya gelmiş. Dayı laka bak ya. Blak nedir böyle ya? Ne Böyle şey mi olur ya? İnternetim aşırı derece yavaşladı arkadaşlar. Ondan olup oluyorlar. Allah Allah. Bugün oynamıyorum ya kaç gündür oyna girmedim Neyse şu ara, şu tarafı doğru gideyim ha. Şu bu adam alırım onu dilde hiçbir şey yok. Ben... şöyle şöyle yok. Dayı, lan oynuyor bir kök. Sen de ölmüstün. Olayı galiba bu eve girdi. yok girmedim. Dayı neredesin lan? Ama burada birisi ölmüş. Aa. Allah Allah. mouse ters ayarları ya ayarlar nereden o kontroller Heh. tamam şimdi lan adam sandım şunu yaşıyor sandım kıpırdadı gibi gördüm bir ara aa benim takım arkadaşım lan bu Beni olur abi gerizekalı daha hiç vuramadı ha bence burada Malaktan vuramadı Aldım adım Vallahi aldım adımı. Arkadaşlar adımı aldım. Deli bir like bekliyorum. Geri zekalı. Nuh'muş galiba. Adamlar bana vuramadı. Adamlar bana vuramadı beyler. Nuh. Nuh. Love. Aldım işte. Lo lo Geri zekalı. Tecrübe de basmamış. çıkan ele. Vallahi aldım adam. Bir kere vurmuş bana. Şöyle. Envanterin düzenli olmuş sancalar Şunu şöyle şuraya Balığı malı al böyle Şimdi taş kılıç tamam elma elma al şöyle tamam Adam noobun tekiymiş beyler Bu kadar kişi o mu aldı acaba merak ettim Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar Ama o kadar adam öldürdüm bakın deli, ba deli bir like bekliyorum 10-15 like bekliyorum. Benim için yeterli olur bu like siz. 10-15 like bekliyorum. Ha bir de bir videoyu izledikten sonra siz Hani siz izlerken bana NTS videosu çekecek olurum. Büyük ihtimal ya da videoya at, kanala atıyor olabilirim yani. Yükleniyor olabilir. Crafting Bas bas bas. Ekmek nasıl yapıldı lan heyecandan unuttum mu Böyle de ekmek ha. Şöyle. Aa, bir sürü ekmek mi yaptım? Yok. Tamam o buğdaylar kalsın burada. Ekmek önemli arkadaşlar. Ekmek önemli. Su da güzel duruyormuş. Şu an suya hiç bakmamıştım ben. Bu texture backte su da güzel duruyormuş. Şimdi alayını atar. Alayını atar şimdilik. Buğdayının oku da varmış ya. Yayı varmış ok yokmuş da yine. 3-4 tane ok bulursam çok iyi olur bir maçta. Şurada 2 3-4-5 kişi kaldı. Hey, lan lan! Lan! Ne oldu? Eyvah! Lan ne bendik ama. Oynadı. Arkadaşlar özür diliyorum heyecanla. CTRL'e yerine şey tuşuna basmışım. CTRL'in hemen yanında bayrak tuşu var. Bayrak gibi. Direkt Windows'un menüsüne atıyor seni. Oraya basmışım. Özür dilerim tekrardan. Aa cheese, lag olma. Lag olmasın. Aa ah, lag. Aa pantlon bulduk. Pantlon bulduk. Set olduk arkadaşlar. Pantlon haricinde iyi bir setiz. Bu almışlar mıdır ya? Bastım ya. Galis, kaç kaç kaç kaç kaç. Eyvah. Abçey açılmadı, lab oldu orda. Şu, şu yukarı doğru açılayım biraz. Açıkmışız bu arada baya. Turtam yerim. Turtayı yedikten sonra bir de elma kütletirim. İse bunu amuney. Ha yedim. Tamam. Evet aşımız da tamamladık arkadaşlar. Şimdi ilk ne yapacağız? şöyle yukarıya çıkamam, şimdi çıkarım. Buradan çıkarım ana. Bundan sonra arkadaşlar Minecraft'a biraz daha önem vereceğim. Şeyin... <Gülüyor> Bu ne ya? maçı 60 saniye var. Eyvah, eyvah. Gele gele de ortaya mı geldik ya? Şöyle şuraya vamp siy. Direkt ben şöyle DM yazsam. Bunlar da olur bence Bunlar da değme yazsa olur, değme yazsa olur. Hmm. Aa, da iki iki kişi çıktı lan 3 kişi kaldık onlar dövüştür ben onları cenaz alınca onları alırım Ulan bir demir pantolon bulaydık iyi olurdu ya Bir demir pantolon bulaydık çok iyi olurdu ya Tahta kılıcı da ikinci şey al, kılıcı filan atarız yanlışlıkla da belli olmaz bizim işimiz 2 saniye sonra dit maç evet dit maçtayız arkadaşlar İyi adam adam bak oku çekti hemen ya hemen oku çekti ya adi herif Bu ne iyi büyüdü tahta kılıç bu ne TNT <Gülüyor> Bak bu adam drop almış verir adam drop almış gerizekalı boş yere TNT attı gel hele gel gel o şuan bizi korkmaya çalışıyor oradaki o adam TNT atıyor ya senin Allah'ın kitabını var ya ben o attığın TNT'nin var ya ben senin artık hesabını sorarım ha Gel lan gel gel. Lan, vuramadım onu Adama vuramadım. Lan. Vur, vur, vur, vur. Al, al, hadi al, Alacağım onu. Ah be. Ah be onun viruş. canı kaldı. Bakalım kim alacak arkadaş onun oyunu. Merak ettim. O şeyle ölür ya ben vurdum. Ölmesi lazım. Oha adam aldı. Helal olsun bro. Evet arkadaşlar. Duy burada sonlandırıyoruz. Eğer videoyu izliyorsanız like atmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler.